Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik alanındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları Modern Problemler Çalışma Kitabı'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık bölümde geçtik, tablo ve grafik okuma bölümdeyiz. Öğreniyorum kısmının sorularını çözeceğiz ve biraz da konu anlatacağız sizlere. 83, 84 ve 85. sayfaların çözümlerini bu videoda bulabileceksin. Dilerseniz ilk e, kısımdan başlayalım. Bakın tablo ve grafikler konusu matematik dışındaki derslerde de kullanıldığı için iyi bilinmesi gereken bir konudur. Fizikte, kimyada, biyolojide ve diğer derslerde de sevgili arkadaşlar mutlaka karşımıza bir tablo, bir grafik e, çıkıyor. Dolayısıyla bunların yorumlamasını iyi yapabilmek için bu konuyu iyi öğrenmen gerekiyor. Tablo ve grafikler başlığa, eksenlere ve ölçeklere bakılarak değerlendirilir. Tablo ve grafik okumak için ölçeklerin kesiştiği değerlere bakılır. Şimdi... Tablolarda ve grafiklerde kesişen noktalar bizim için önemli. Aslına bakarsanız bunların hepsinde çıkış noktası XE-Kartezyen Koordinat Sistemi'dir diyebiliriz. Aşağıdaki da yılın ilk ayında A, B, C, D ve E ülkelerinin birbirleriyle yaptığı ithalat ve ihracat değerleri milyon dolar olarak verilmiştir. Satırlarda yazanlar ihracatlar, sütunlarda yazanlar da ithalatlar tabloda ihracata pembe renkli sütundan ithalata mavi renkli satırdan bakılmaktadır. Buna göre seri seri sorular var. Bunları da seri seri çözmeye çalışalım. Hangi iki ülke arasında yapılan ithalat ve ihracat değerleri birbirine eşittir diye sorulmuş bize. Şimdi şöyle ihracatla ithalatın eşit olduğu yerleri bizim bulmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar D ülkesiyle B ülkesi bakın D ülkesi ve B ülkesi arasında e, ne var gençler? 10 e, miktarında bir ihracat söz konusu. Yine aynı şekilde B ülkesi ile D ülkesi arasında da yine bir 10 e, ithalat söz konusu. Demek ki birbirine eşit olduğuna göre biz ne diyoruz? B ile D arasındaki ithalat ve ihracat birbirine eşittir diyoruz. A'nın cevabı bu. B'ye bakalım hangi ülkenin toplamda yaptığı ihracat miktarı en fazladır diye sorulmuş. Toplamda yaptığı ihracat miktarını bulabilmek için satırlardakini toplamamız gerekiyor. Bakın A ülkesi B'ye, C'ye, D v, y ve ve E'ye ihracat yapmış. Bunların toplamı 11, 15, 24 ve 29. B'ye bakalım 8, 6 daha, 14, 10 daha, 24, 8 daha, 32 ihracat yapmış. 7, 4, 11, 23, 30 ihracat yapmış C ülkesi. D ülkesine bakıyoruz. 3 10 13 yaptı. 22 ve 35 ihracat yapmış D ülkesi. E de 15 6 daha 21 8 daha 29 29 7 daha 36 miktarında sevgili arkadaşlarım ihracat yapmış. Bana en fazladır diye sorulmuştu. O halde cevabımız ne olacak? E olacak. Çünkü maksimum miktarda ihracat E ülkesine ait. C ülkesinin pardon C sorusu için de Hangi ülkenin yaptığı ithalat miktarı en azdır diye sormuş. Bu sefer sütunları toplayacağız. 8, 7, 15, 15 daha 30, 33 yaptı bakın burası. 11, 15, 25, 31 yaptı B ülkesininki. Şurası 10, 19, 27 yaptı C ülkesi. 19, 12 daha 31 ve 7 daha 38 yaptı D ülkesi. 13, 7 daha 30, 38 ve pardon özür dilerim 20, 28 ve 33 yaptı E ülkesi. Hangisi daha azdır diye sorulmuştu. Bakın gördüğünüz üzere 27 burada az ve C'ye ait o halde cevabımız da bizim C olacaktı. Ve D şıkkında da ihracattan elde edilen gelirin ithalattan elde edilen gelire göre az olmasına cari açık denir. Buna göre hangi ülkenin cari açığı en fazladır diye sorulmuştu. Şöyle diyeceğiz. 33'ten 19'u çıkarıyorsunuz. Yani A'nın yaptığı ithalattan A'nın yaptığı ihracatı çıkarıyorsunuz. 33'ten 29 çıktı. Cari açık 4. 31'den 32 çıktı. Cari açık 1. 27'den 30 çıktı. Cari açık eksi 3. Ve 38'den 35 çıktı. Cari açık 3. 33'ten 36 çıktı. Cari açık eksi 3. Hangisi daha fazladır diye sorulmuştu bize hangisi fazla arkadaşlar en fazlası A ülkesi 4 dolayısıyla cevabımız ne olacak A olacaktır diyebiliriz. Şimdi geçelim sağ üst tarafa aşağıdaki tabloda aynı şehirinde çalışan Fatih Hande Hatice ve Murat'ın kurumsal telefonlarıyla birbirleriyle yaptıkları herhangi bir gündeki görüşme sayıları verilmiştir. Kurumsal telefon sadece 4'ü arasındaki görüşmelere açıktır. Fatih, Hande, Hatice ve Murat sırasıyla 16, 12, 16 ve 20 görüşme yaptığına göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız demiş. Bakın Fatih 16 görüşme, Hande 12, Hatice 16 ve Murat da 20 görüşme yapmıştı. Pekala. Fatih'in toplam 16 görüşmesi varsa 6'sı Hande ile, 8'i Murat'ta, 8, Murat da, 8 6'da 14 yaptı. Demek ki arkadaşlar iki dakikada pardon, 2 kezde Hatice ile görüşmüştür. Daha sonrasında Hatice toplamda 16 görüşme yapmıştı. Ya da Hande 12 görüşme yapmıştı. İstediğiniz gibi e, takılabilirsiniz burada. Şöyle diyelim arkadaşlar. Öncelikle Hande'nin burada 6 dakika görüştüğünü biliyoruz. O 6 kez görüştüğünü biliyoruz Fatih ile. Toplamda 12 görüşmesi vardı. Geriye kaldı 6 görüşmesi. O zaman bunun A tanesini Hatice ile yaptıysa 6-A tanesini Murat yapmıştır diyebiliriz. Daha sonrasında e, Hatice için bakıyoruz. Hatice A kez Hande ile 2 kez ve Fatih ile görüşmüş. Yani toplamda A artı 2 kez oldu bu. A artı 2 kez. Toplam 16 görüşmesi vardı. 16'dan A artı 2'yi çıkarırsak cevabı da şuraya yazabiliriz. O halde burası da nedir? 14 eksi A'dır. Bakın burası da 14 eksi A. Şimdi Burat'ın yaptığı toplam görüşme sayısı 20 idi. E, ben bunları toplarsam 20'ye eşit olur deriz. 14, 6 da 20. 28 yaptı. Bakın 28 eksi 2A eşittir 20 ise burada 2A eşittir 8 yapar. A da buradan 4'tür diyebiliriz. Şimdi A'nın 4 olduğunu bulduk ya artık ben şurada yerine yazacağım. Bakın şu 6 eksi A değil artık orası 2'dir. 14'ten de 4'ü çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım burası da 10 olacaktır. Ve tabii ki burası da 4'müş dediği 2. Pekala. Kimler arasında yapılan görüşme sayıları aynıdır diye sorulmuş. Bakın tabloda İki olan ikisi de aynı olan ikiler var. Bu da arkadaşlar Fatih ile Hatice ve Hande ile Murat arasında yapılan görüşme sayıları aynıdır. Fatih ile Hatice ve Hande ile Murat arasında yapılan görüşmeler, görüşmelerin sayısı aynıdır. A'nın cevabı bu. B'nin cevabına bakalım. En çok görüşme kimler arasında olmuştur? En çok görüşme Hatice ile Murat arasında olmuştur arkadaşlar. 10 defa görüşmüşler. Kişi başı ortalama kaç görüşme yapılmıştır diye sorulmuş. Toplam görüşme adedi gençler 16, 16, 32, 20 daha 52, 12 daha 64 yapar. E bunlar 4 kişilerde hocam böldük o zaman 4'e. Bunun da cevabı 16 geldi diyebiliriz. Kişi başı ortalama kaç görüşme yapılmış? 16 mı cevap? Hayır 16 değil. Peki sebep? Çünkü arkadaşlar bakın dikkat edin. Fatih burada 6 kez Hande ile görüşmüş. E, Hande'de Fatih'le altı kez görüşmüş. E şimdi, ama bu, bu görüşme ikisi arasında gerçekleşmiş. Yani şöyle mesela ben sana elimi uzattım. Dedim kendi tokalaşalım. Uzattım elimi tutarsa. Hadi tokalaşalım dedik. Peki eyvallah tokalaştık. Şimdi ben bir tokalaşma gerçekleştirdim. Sen de bir tokalaşma gerçekleştirdin. Ama sadece bir adet tokalaşma gerçekleşti. Yani olay bu. İki defa saymıyoruz. E, bu... İşleş bir fiil olduğu için beraber yapılan bir fiil olduğu için arkadaşlar bunu tek sefer sayacağız. Yani her hepsini ben iki defa saydım için 16'ı da 2'ye böleceğim ve diyeceğim ki kişi başı ortalama 8 tane görüşme gerçekleşmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuz, şekildeki grafikte bir sınıftaki bütün öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlara göre dağılımları verilmiş grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplandırmız demiş bize. Bu sınıfın mevcudu kaçtır? E, öğrenci sayılarını toplarsak buluruz. Bakın burada e, notu 1 olan 2 öğrenci var. Notu 2 olan 6 öğrenci var. Notu 3 olan 10 öğrenci. Notu 4 olan 8 ve notu 5 olan 4 öğrenci var. Bunları toplayacağız. 2, 4, 6, 8, 10. Tam ortadaki sayı 6'dır arkadaşlar. 5 tane sayı olduğuna göre sınıfta toplam 30 öğrenci vardır diyebiliriz. 5 çarpı 6'da. Ya da hepsini toplarsınız. B şıkkı. Öğretmen... 3'ün üstünde not alan öğrencileri başarılı kabul etmekte. Öğretmenin değerlendirmesine göre sınıfın yüzde kaçı başarısızdır? Şimdi notu 3'ün üstünde olan kaç tane öğrenci var? 8 artı 4, 12 tane öğrenci var. E sınıf 30 kişiydi. 30'dan 12'yi çıkarırsanız 18 tane başarısız var. 18 tane başarısız var. Şimdi 30 kişiden 18'i başarısız ise 100 kişiden kaçı başarısızdır diye sormamız gerekiyor. O halde 100 çarpı 18 bölü 30 dersek cevabı buluruz. 6'ya böldüğünüz 5, 6'ya böldüğünüz 3, 5'e böldüğünüz 1, 5'e böldüğünüz 20. 3 kere 20 de bize 60'ı verir. Demek ki cevabımız %60 olacakmış. C şıkkına bakalım. Sınıfın ortalaması kaçtır diye soruluyor. Şimdi sınıfın ortalamasını bulabilmek için alınan notların toplamını kişi sayısına bölmem gerekiyor. Notu 1 olan 2 kişi vardı. Bunların notları toplamı 2'dir. 2 kere 6'dan bunların to notları toplamı 12, 3 kere 10'dan 30, 4 kere 8'den 32 ve 5 kere 4'ten 20'dir dedik. Şimdi kişi adedi olan bunu 30'a böleceğim ben. 32, 12 daha 44, 2 daha 46, 30 daha 76, 20 daha 96 yapar. 96 bölü 30 bize cevabı verecek. Önce bunu 3'e bölün, 3,3'e bölün 32 yapsın, bunu 3'e bölün 10 yapsın. 32'yi 10'a bölerseniz de doğru cevap 3,2 çıkacaktır. Sınıfın not ortalaması 5 üzerinden 3.2'ymiş. Bunu da bulduk arkadaşlar. Ve D şıkkı, notu 4 olan kaç öğrencinin sınavı iptal edilirse sınıfın ortalaması 3 olur diye sorulmuş bize. Notu 4 olanları iptal edeceğiz. Notu 4 olan 8 kişi vardı. Diğerlerinin toplamını zaten şuradan bulabiliriz bak 2 12 30 ve 20 notu 4 alanların toplamı şuydu onu toplamayalım sadece mavi olanları toplarsanız 96'dan 32'yi çıkarırsanız arkadaşlarım 64 kalacaktır şimdi diğerlerinin notları toplamı zaten 64 artı bunun üzerine bunun üzerine notu 4 olan 8 tane öğrenci vardı ya 2 tanesinin sınavını iptal ettik Tamam mı? Böylelikle notları toplamı 4 çarpı 8 -x olacak Bölü. E, sınıf 30 kişiydi. X kişinin sınavının iptal olduğunu biliyoruz. Ve bunun da 3 olması gerektiğini istemiş. 3 olmasını istemiş. O halde yazalım. 64 artı 32 eksi 4 x 4'ü içeri dağıttım. Eşittir diyorum. Şunu da karşıya fırlatacağım. 90 eksi 3 x dedik. Pekala. 64 ile 32 toplarsanız 96'dan 4 x'i çıkardık. 90'dan 3 x'i çıkarınca eşit oldu. Bunlar birbirine demek ki 6 eşittir x diyebiliriz. Yani 6 kişinin sınavının iptal olması Gerekiyormuş not ortalamasının 3 olabilmesi için Bir diğer sayfamıza geçiyoruz 84. sayfa Değişim oranı farklı iki nicelikteki değişimi oranlayarak karşılaştırmadır Örneğin bir ürünün satış fiyatı zamanla değişebilir Ürünün satış fiyatındaki değişimin zamandaki değişime oranlanmasıyla da Satış fiyatının değişim oranı bulunur Yani arkadaşlar Değişim miktarı bölü farklı bir değişken. O da mesela zaman. İkisini birbirine oranlarsak değişip oranı diyoruz arkadaşlar buna da. Tamam mı? Farklı bir önceki sayfaya geri döndük hemen aşağı geri dönelim. Aşağıdaki grafikte bir holdingin bazı yıllardaki gelir ve giderleri belirtilmiştir. Çarpı 100 bin dolar olarak da vermiş arkadaşlar. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bakın turuncular gelir, yeşiller gider olarak da gösterilmiş bize. 2005 ile 2010 yılların arasındaki gelirdeki değişim oranı Nedir diye sorulmuş. Şimdi gelirdeki değişim oranı soruluyor bakın. Dikkat edin. Gelirimiz burada 12'den 15'e çıkmış. Yani ne kadarlık bir gelir var arkadaşlar? 3 bin dolar. 300 bin dolarlık bir değişimimiz var. Peki bu değişim kaç yılda gerçekleşmiş? 5 yılda. Dolayısıyla 5'e böleceğiz bunu. 5'e böldüğünüz takdirde de 300'ü 5'e bölerseniz 60 gelir. 60 bin dolar. Dolar. Bölü ay diyeceksiniz. Çünkü 5 aya böldük biz neyi 5 aya böldük doları böldük değil mi zaten okunuşu da bu şekilde 300 bin dolar bölü 5 ay yani 60 bin dolar bölü 1 ay tamam devam B şıkkına bakalım 2015 2017 yılları arasındaki giderdeki değişim oranı nedir 2015'ten 2017'ye geçerken gidere bakacağız gider 12 imiş biz e, 2017'de 7 olmuş yani ne kadar düşmüş 500 bin dolar yani eksi 500 bin dolar diyeceğiz değil mi ve kaç senede gerçekleşiyor bu 2 senede gerçekleşiyor dolayısıyla 2'ye böleceksiniz eksi 250 bin dolar bölü ay diyeceğiz arkadaşlar peki C şıkkına bakalım gelirin giderden farkı holdingin yıllık karını verir demiş bize Buna göre 2015 yılındaki karın 2017 yılındaki kara oranı nedir? 2015 yılındaki kar gelir 10, gider 12 olduğu için arkadaşlar 2015 yılında eksi 200 bin dolar zararımız var, kar yok. 2017 yılında 12 ve 7 aradaki fark 5 olduğu için arkadaşlar burada da 500 bin dolar gelirimiz var diyeceğiz. Peki neyi sormuştu bize? Gelirdeki değişim ee, Neresiydi bakalım ha Şurası 2015 yılındaki karın 2017 yılındaki kara oranı sorulmuş O zaman ben Eksi 200 bin zarar bulmuştum Yani gelirim aslında Eksi 200 bin zarar değil aslında Bunu şöyle düşünelim Zarar kelimesini kullanırken biz 200 bin lira zarar ettik deriz Eksi 200 bin zarar ettik demeyiz Dolayısıyla Eksi 200 bin demek aslında Gelirin miktarı Eksi 200 bin gelirim var dersen Herkes şunu anlar hmm, bu adamın 200 bin zararı var anlar. Dolayısıyla gelir bu giderdi arkadaşlarım 500 bin artı 500 bindi pardon gider diyorum 2017'deki e, gelirde kazancımız. Dolayısıyla ben bunları oranlarsam bütün sıfırlar birbirini götüreceği için cevabımız eksi 2 bölü 5 olacaktır. D şıkkı gelirdeki değişim oranı hangi yıllar arasında en büyüktür diye sorulmuş. Şimdi gelire bakıyoruz. Daha büyük olanını bulacağız arkadaşlar. Ama oransal olarak daha büyük olanını bulacağız. Öncelikle turuncular gelirdi. 12'den 15'e 300 bin. Ama bu 300 bin 5 senede gerçekleştiği için burası 50 bin dolar bölü ay demiştik. 2010 ile 2015 arasında bakarsanız zaten negatif bir çizay olduğunu görüyorsunuz. Büyüğünü bulamayız buradan. 2015 ile 2017 arasında bakın burada 200 bin bir şey var fark var Değişim var ama bu iki senede Gerçekleşmiş yani Bir senede 100 bin dolar bölü Ay 100 bin dolar bölü Yıl diyelim Şunlar Ay mı dedik hepsini çok özür diliyorum Hepsi yıl arkadaşlar onların Şuradakiler falan da yıl tamam mı e Burası 100.000 bin burası 50.000 bin Hangisi daha büyük 100 bin olan Tabi o zaman 2015 ile 2017 yılları Arasında daha büyüktür diyeceğiz Yani D'nin cevabı arkadaşlar 2015 ile 2017 yılları arası olacak E'ye bakalım. Kardaki değişim oranı hangi yıllar arasında en büyüktür diye sorulmuş bize. Kardaki değişim oranından bahsediyor bakın. Bu arada gelirdeki. karımıza bakacağız şimdi. Bakın arkadaşlar burada kârımız 500 bin dolardı. 500 bin dolardı. 2010'daki karımız 15'ten 7'yi çıkardığınız 8. 800 bin dolardır. 2015'te zarar var. 2015'te zarar varsa e, ne yapacağız arkadaşlar bunu ne kadar zararımız olduğunu hesaplayalım 200 bin zararımız vardı ve 2017'de de sevgili arkadaşlarım ne kadar karımız varmış bakın 500 bin dolar karımız var. Şimdi şuradan şuraya ki değişim 300 bin 300 bin'i 10 senede yapmış dolayısıyla sevgili arkadaşlarım e, yine 60 bindir diyebiliriz bunun değişim oranına. 2010'dan 2015'e Zarar var eksi 1 milyondayız arkadaşlarım tamam mı eksi 1 milyon olduğu için zaten buna bakmamıza gerek yok 2015'ten 2017 eksi 200 binden 500 bine artı 700 bine geçmişler bakın Ve 2 senede yapmışlar bunu dolayısıyla 350 bin dolar olur Bu iki yıl arasındaki Nedir? Değişim oranı. kardaki değişim oranı. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yine 2015-2017 olacak diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Biraz meşakkatli değil mi? Devam edelim. Bir diğer kısımla. Çizgisel grafikteki değişimi değerlendirme konusundayız. Bir çizgi grafiğinde değişimdeki şiddeti değerlendirmek için eğimden faydalanılır. Eğer ki arkadaşlar... Grafik artıyorsa, x ekseni boyunca artıyorsa eğim pozitiftir, azalıyorsa eğim negatiftir. Eğimi de nasıl hesaplıyoruz? Karşı dikkenar bölü, komşu dikkenar. Aslında bakarsanız bilenler için tanjantla hesaplıyoruz da denilebilir ya da türevle. Aşağıdaki grafikte bir şehrin su ihtiyacını karşılayan barajların 2017 yılındaki her ay boyunca doluluk oranı değişimi gösterilmiştir. Barajlardaki su ihtiyacı yağışlarla karşılanmaktadır. Şehirdeki ortalama aylık su tüketimi her ay aynı olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız demiş bize. A şıkkında diyor ki yılın kaç ayında yağış yoğunluğu su tüketiminden daha fazla olmuştur diye soruluyor. Şimdi şöyle eğer ki yağış miktarı su tüketiminden fazlaysa gençler su miktarı doluluk oranı artmıştır ama Yağış miktarı süt tüketiminden daha e, az ise barajın doluluk oranı tabii doğal olarak azalmıştır. Peki ne demişti bize? Yağış yoğunluğu süt tüketiminden fazladır demiş. Dolayısıyla kaç tane artış vardır diye soruluyor aslında grafikte. Bakın şu aralıkta artmış, şu aralıkta artmış, burada artmış, şu kısımda artmış, daha sonra şurada artmış, şurada artmış ve bir de burada artmış. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ay boyunca yağış miktarı su tüketiminden daha fazlaymış. Cevap 7. B şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. B şıkkında yılın kaç ayında su tüketimi ile yağış yoğunluğu aynıdır? Su tüketimi de yağış yoğunluğu aynısı arkadaşlar. Grafiğin sabit yatay olması lazım. Yani şurası ve şurası gibi. Yani toplam cevap ne olacak? 2. Yağış yoğunluğunun en fazla olduğu ay hangisidir diye sorulmuş. Yağış yoğunluğunun en fazla olduğu ay sevgili arkadaşlarım grafikte eğimin maksimum olduğu yerdir. Eğimi bulabilmek için de şöyle yapacağız. Bakın burada artmış. 1 bir bölü 1'den eğim 1. 2 bölü 1'den eğim 2. 1.5 bölü 1'den eğim 1.5 Şurası yine aynı şekilde 1.5 bölü 1'den eğim 1.5 Şuranın eğimi eksi 1 azalmış zaten onlara bakmamıza bile gerek yok. 1 bir bölü 1'den 1 bir. yarın bölü 1'den 0.5 ve burası da aynı şekilde yarım bölü birden 0.5 En büyük hangisi burası demek ki Mart ayında e, sevgili arkadaşlarım yağış yoğunluğu fazla cevabımız Mart olacak Yağış yoğunluğunun en az olduğu ay hangisidir diye sorulmuş Yağış yoğunluğunun en az olduğu ay sevgili arkadaşlarım eğimin en küçük olduğu aydır Eğimin en küçük olduğu ayda bakın zaten şurada görünüyor direkt baya böyle dike diye düşmüş bu taraf 4. Şurası 1 olduğu için karşı bölü komşu ve azaldığı için eğim eksi 4'tür. Ve dolayısıyla sevgili arkadaşlarım yağış yoğunluğu en az Ağustos ayındadır diyebiliriz. Bunu da yazalım. Ve Nisan ayı sonunda barajın doluluk oranı sorulmuş. Onu da hemen grafik üzerinden gösterip çözelim. Bakın Nisan sorulmuş. Bir Nisan ayının sonu sorulmuş. Bakın burada 60'tı. Ve eğim kaç arkadaşlar burada? Ee, az önce de söylemiştik. Bir buçuktu değil mi? Çünkü şurası bir tane kare var bir de yarım kare var. Dolayısıyla bir buçuk kareyi bire bölersek eğim bir buçuk gelir. Ve sevgili arkadaşlar madem bir buçuk 75 daha artacak 75 olacak. Demek ki doluluk oranımız neymiş? %75'miş diyeceğiz. Şimdi 84. sayfamızda tükettiğimizde göre geçelim bir sonraki sayfamıza. Düzgün artan ve azalan çizgi grafiklerini. Değişim oranlarına göre doğru orantı kurularak ya da eğimle bu tarz soruları çözebiliriz. Genelde arkadaşlarım doğru orantıyı kullanacağız. Şekildeki grafikte peynir üretimi için gerekli süt miktarı verilmiştir. E buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş bize. 75 litre sütten kaç kilo peynir üretilebilir? Bakın 30'dan sevgili arkadaşlarım 20 üretiliyorsa 75 sütten ne kadar üretilirlersek cevabı buluruz. Öncelikle şu sıfırları götürelim. 75'te 2'yi çarpıp 3'e böleceğiz. 75 çarpı 2 bölü 3 derseniz 3 75 sadeleşti 25. 2 kere 25 de bize 50'yi verecek. Dolayısıyla doğru cevabımız 50 olacak. B şıkkında 900 gram peynir üretmek için kaç litre süte ihtiyaç vardır? E şimdi 20 peynir üretmek için 30 süte ihtiyaç varsa 900 üretmek için ne kadar ihtiyaç vardır diye sorulacak. Dolayısıyla sıfırları götürdüm. 900'de 3'ü çarpacağız. 2700. Bunu 2'ye böleceğiz. 1350 grama ihtiyacımız var. 1350 mililitreye ihtiyacımız var. E kaç litre süse tekabül eder bu da? 1,35 litreye tekabül eder sevgili arkadaşlarım. Unutmayın burası kilogramdı. Bize gram olarak vermişti. Bundan kaynaklı da biz tekrardan bunu çevirdik gençler. İkinci soru. Şekildeki grafikte bir bebeğin kütlesinin aylara göre değişimi verilmiş. Bakın arkadaşlar iki ayda bir buçuk kilo almış. İki ayda, i̇ki ayda bir buçuk kilo alarak ilerliyormuş. Doğrusal grafik olduğu için bunu bu şekilde yorumlayacağız. Her her iki ayda bir, bir buçuk kilo alıyor bu bebek. Bebeğin dördüncü aydaki kütlesi sorulmuş. E dördüncü aysa bir iki ay daha geçmesi lazım. Yani bir, iki, e, bir, bir buçuk kilo daha alması lazım. Dört buçuğun üstüne bir buçuk eklerseniz altı kilogram olur bu çocuk. Bebeğin 8. aydaki kütlesi doğduğu kütlesinin kaç katıdır diye sorulmuş. Doğduğu kütlesi 3'tü. 2. ayda 4.5 bir 2 ay daha geçtiği zaman 6 bir 2 ay daha geçirdik 7.5 ve bir 2 ay daha geçirdik 9. Yani burası 8. ay oldu. 9'un 3'e oranı sorulmuş. Cevabımız 3'tür. Bebeğin kaçıncı aydaki kütlesi 12 olur diye sorulmuş. Bakın burası 8. aydı. Yani 3 kilo daha alması lazım ki 12 kilo olsun. 3 kilo alması için de 2 ay ve 2 ay geçmesi lazım. Dolayısıyla 2 ay geçti 10, 2 ay geçti 10. Yani çocuk, bebeğin kaçıncı aydaki kütlesi? 12. aydaki kütlesi 12 kilo olur diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum 3. sorumla. Şekildeki grafikte bir telefonun zamana göre batarya tüketimi verilmiş. %20'lik bataryayı 4 saatte yemiş arkadaşlar. Demek ki 4 saatte %20'lik bataryayı yiyor. O halde %100'ünü tüketmesi için 5 kat yani 20 saat boyunca çalışması gerekir Pekala. Dolu bataryanın şarjı kaçıncı saatte %40 olur diye sorulmuş. Yani arkadaşlar %40 kalması için %60'lık bir şarj tüketmesi lazım. 4 saatte %20 tüketiyorsa %60'ı tüketmesi için bakın 3 katı ya 3 katına çıkarırsınız 12 saat olur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım az sorusunun cevabı 12 olacaktı. 10 saat sonra şarj kaçtır? E şimdi 4 saatte %20 tüketiyorsa 10 saatte ne kadar tüketir diye soracağız. 20 saatte yüzünü tüketiyorsa zaten 10 saatte %50'sini tüketir. %50'si tükendiyse geriye kalan da %50'dir zaten. C'ye bakıyoruz. Kaç saatte şarj tamamen biter diye sorulmuş. Onu zaten bulmuştuk. 20 saatte biteceğini söylemiştik arkadaşlar. Doğru cevabımız bu olacaktı. Ve 85. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Kesişecek grafikler kesişip giden grafikler konumuz Birim zamandaki değişimle kesişen nokta kolayca bulunabilir denilmiş Şekildeki grafikte A ve B araçlarının yol zaman grafikleri verilmiş Buna göre B aracı harekete başladıktan kaç saat sonra A aracını yakalar bakın B aracı burada A aracı zaten 100 metre önceden başlamış Ve iki saat boyunca hareket etmiş 2 saat sonunda da ne kadar yol almış? 140 kilometre yol almış. Yani aralarındaki mesafe artık kaç kilometre? 240 kilometre. Başlangıçta bunlar aralarında 240 kilometre mesafe varken harekete başlıyor B aracı. A aracı zaten hareket halinde. Peki bunların hızlarına nasıl karar vereceğiz? A aracının hızı belli. 2 saatte 140 kaldıysa bunun hızı 70'tir. B aracı da 3 saatte gördüğünüz pardon özür dilerim. Şurada geçen 1 saatte 100 km yol aldığına göre bunun da hızı 100'dür. Ne yapıyorduk hız problemlerinde? Aradaki yol farkı 240'ı hızları farkına bölüyoruz. 100'den 70'i çıkardım 30. 240'ü 30'a bölerseniz 8 gelir. Demek ki 8 saat sonra B aracı A aracını yakalayabilecek sevgili gençler. Devam. Kesişime. Kadar geçen süredeki kapanan farka göre açılacak fark için ne kadar daha süre gerektiği doğru orantıyla kolayca bulunur denilmiş. Bakalım kolayca bulabilecek miyiz? Şekildeki grafikte farklı kalitedeki A ve B mumlarının yakıldıktan sonra zamana göre boy uzunluğu verilmiştir. Bakın arkadaşlar A mumu, A mumu ve B mumu aradaki 6 cm'lik boy farklarını 4 saatte kapatmışlar. Yani 4 saatte sevgili arkadaşlarım aralarındaki boy farkı 6 cm kapanmış. O halde bundan sonraki her 4 saatte boylar arasındaki fark 6 cm de açılacaktır diyebiliriz. Yakıldıktan kaç saat sonra A mumu B mumundan 3 cm daha kısadır diye sormuş. Şimdi tam şurada eşitler ya boyları. 4 saatte 6 cm'lik bir fark oluşuyorsa tabii ki 2 saatte de 3 cm'lik bir fark oluşur değil mi? Yani demek ki buradan sonra 2 saat daha geçince 6. saatte 6. saatte A mumu B mumundan 3 santim daha kısa olacaktır. Daha sonrasında geçtik B şıkkına boyları eşitlendikten kaç saat sonra yani şu andan itibaren kaç saat sonra A mumu B mumundan 9 santim daha kısadır. e Şimdi arkadaşlar 3 e, santimetre kısa 3 santimetrelik fark için 2 saat Gerekiyorsa 9 santimetrelik fark içinde 6 saat gerekiyordur. Dolayısıyla bunların boyları eşitlendikten 6 saat sonra A mumu B mumundan 9 santimetre daha kısa olacaktır diyebiliriz. Yani 2 sorumda cevabı 6'ymış sevgili gençler. Evet 85. sayfamızda bitirdiğimize göre 86. sayfamızda sevgili arkadaşlar biraz da daire grafiklerini inceleyeceğiz. Daire grafikli soruları ÖSYM'e da şok daha fazla tercih ediyor buna emin olabilirsiniz özellikle problemlerin içerisinde Ama fizik kimya gibi bölümlerde de grafikler arkadaşlarım biliyorsunuz önemli Bu kitapta da Tablo ve grafiklere bu yüzden çok fazla değer verilmiş Bence doğrusu da yapılmış Dolayısıyla arkadaşlarım Düzgün bir şekilde sorularınızı çözüp Dinlediyseniz Bu işi halledersiniz Sonraki videolarda yani sevgili arkadaşlar 86. ve 87. sayfalarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaları lütfen unutmayın.